Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoşgeldiniz bugünkü tarifim tavuklu makarna makarnayı haşlamadan en kolay yoluyla ve çok da lezzetli bir makarna hazırladım e, tavuklu olduğu için ayrı bir lezzet katıyor özellikle inanın bu hafta çocuklara iki kere falan yaptım çok da severek yediler mutlaka bu şekilde denemediyseniz sizlere tavsiye ediyorum hemen sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli makarnanın yapım aşamalarına geçelim uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum 600 gram kadar tavuk göğsünü küçük küçük küp küp doğradım ee, böyle kuşbaşı demiyorum kuşbaşını ikiye bölün falan arkadaşlar çok böyle büyük büyük içerisinde hoş olmuyor çünkü kullandığımız makarna küçük makarnalardan ee, tavuk suyunu salıp çekene kadar ara ara kapağını kapatıp açıyorum ve pişiriyorum güzelce suyunu çekip pişsin ee, daha sonrasında çok uzun süreli bir pişirme aşaması olmayacağız için tavuklar çiğ kalır hemen içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum şöyle iyi bir iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ eğer tereyağı kullanmak istemiyorsanız sıvı yağ ya da ile de aynı işlemi yapabilirsiniz karıştırıp birazcık tavuğu hafif kavuruyorum Hemen ardından içerisine baharatlarını ilave ediyorum bir çay kaşığı kürü, pul biber karabiber ve toz biber ilave ediyorum ve tuz bir tatlı kaşığı dolusu da domates salçası katıp şöyle biraz kavuruyorum çok da aşırı kavurmayın böyle dibine tutabiliyor kısık ateşte bu işlemi yapıyorum bu arada arkadaşlar kavrulan tavukların üzerine ben bir paket makarna kullandım arzu ettiğiniz gibi de azaltabilirsiniz Makarnayla tavuğu da şöyle 1-2 dakika boyunca kısık ateşte güzelce kavuruyorum. Mutlaka kavurma işlemini yapın daha lezzetli oluyor. Direkt böyle makarnayı döktükten sonra suyunu değil de kavurarak yapmanızı tavsiye ederim. İnanın çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, çocuklar o kadar sevdi ki sürekli yapmamı istiyorlar. Ama makarna olduğu için tabii ki her gün her gün yapamıyoruz. Böyle yakından da sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi birazcık böyle dibine tutar gibi oluyor, o yüzden sık sık karıştırın mutlaka. Hemen ardından içerisine ortalama bir 4 su bardağı kadar evimizde klasik bardaklarla su koydum. Böyle üzerine geçti mi yeterli arkadaşlar? Ben videonun alt kısmına malzeme listesinde de bardak ölçüsünü ayarladıktan sonra sizlere tam olarak yazacağım. Tam ben 4 bardak hatırlıyorum ama şu anda yanlış bir bilgi vermeyeyim. Tam ölçü olması için videonun alt kısmına muhakkak. Malzeme listesine bakın ben daha sonrasında baktım az gibi birazcık daha ekledim koyduğum su tam yeterli geldi daha başka su ilavesi yapmadım mutlaka ara ara kapağını açıp karıştırın Çünkü direk bırakırsanız makarna çöktüğü için dibine tutacaktır arada bir karıştırın Ben bir iki kere üç kere bu işlemi yaptım açtım karıştırdım tekrar kapağını kapattım ee, makarna burada haşlanırken hemen sizlere e, Seval mutfakta iki kanalımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar oradan da beni takip alabilirsiniz hemen yukarı bir videonun sonuna kanalımı linkini bırakacağım e, abone olup bana destek olursanız oradan da haftada üç gün dört gün kadar tarifler paylaşıyorum burada paylaşmadığım günler e, oradan paylaşıyorum abone olmayı bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi makarna suyunu çekmeye başladı sık sık açıp karıştırdım şöyle piştikten sonra kapağını kapatın e, dinlendirin ki makarna tamamen böyle güzel suyunu çeksin hiçbir şekilde dibine falan da tutmadı e, gayet güzel bir şekilde gördüğünüz bir tane tane pişti ortalama kısık ateşte yani kaynamaya başladıktan sonra altını kısın bir 15 dakikada pişiyor tam kıvamında oldu ve hiç öyle dibine falan da tutmadı ve gördüğünüz gibi ben çelik tencerede yaptım. Teflon'da da yapabilirsiniz. Daha garanti olacaktır. Artık makarnamı dinlendirdikten sonra servis tabağını alayım. Bu güzel lezzetli makarnayı denedikten sonra zaten bana hak vereceksinizdir. Özellikle haşlama işlemi olmadığı için ayrı bir kolay. Mutlaka deneyin, denetin diyorum. 1'den ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.